Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da yine her zaman olduğu gibi, son dönemde olduğu gibi yani zam, haberleri. zam haberleri var. Hayır bu hafta bir de çifte zam oldu. Yani biraz öyle oldu. Yani kurlar, kur artışı oldu kur biliyorsunuz. Kur muazzam derecede arttı, arttı. Hala da artmaya devam ediyor. Biz programı çekerken dolar 7.8 seviyelerine yani. Euro'da dayanmıştı. Euro'da 9.1 filandı galiba. Euro 9 açtı zaten artık onun yolu açık olsun. Evet, <gülüyor> e bu ne oldu tabi? Her elektronik eşya sadece, yani şimdi aynen oyundan aynen. bahsedeceğiz bugün ama. Oyundan ayrıyeten konsollar ve onun haricinde alınan böyle bir sürü ek vergi vardı. Bilmem kaç bin üründen. Ha evet ek o da, ek da devam ediyor. Onu bir ocağa kadar uzattılar arkadaşlar. Normalde Eylül ayının sonunda yani, yani 30 Eylül, Eylül, Eylül bitecekti. Ekim'in başı ile birlikte sona erecekti. Aslında ben şunu düşündüm geçen gün. Hani Microsoft geri çekmişti ya Xbox fiyatları, Hı. dedim demek ki biri bunlara fısıldadı. Bak dedi bu vergi uzatılacak siz böyle önden önden ha, açıkladınız, açıkladınız ama önümüzdeki günlerde uzatılırsa kalırsınız dedi %30'u kendi cebinizden verirsiniz dedi. Onlar da geri çekti muhtemelen belki biz bu videoyu yayınlamadan cumartesi günü yayınlanacak belki de zamlı fiyatını açıklayacaklar. Evet. Yani şu anda ben tekrardan Microsoft'un 7400 lira seviyesini 7500 liraya açıklayacağına inanmıyorum son uzatılan hani biri beri, 7500'dü biri 4500'dü galiba 4600'dü. 4600'dü. Yani series, şimdi Series S 4600 olarak açıklanmıştı, evet. ee, Series 7000 7500 500. Muhtemelen şimdi Series S 5500 lira olacak, Series X'de e, benim tahminim 9000 civarına falan gelecek. Yani o zaman PlayStation'da kafa kafaya geriler o zaman. kafa kafaya 9000'e falan çıkar diye düşünüyorum. Tabii bu benim tahminim arkadaşlar. Belki ikisi de beni utandırır, der ki lan biz 6000 liradan satıyoruz. Eyvallah, Peki o oyunlar. Saygı PlayStation oyunları var Heh, nasıl? Şimdi olur? bir de bir de e, madalyonun diğer yüzü var arkadaşlar oyunlar. Geçtiğimiz günlerde Sony Türkiye PlayStation Store biliyorsunuz işte sanal mağazası, dijital mağazası oradaki bazı oyunların fiyatlarını sanki böyle nabız yoklarmış gibi yükseltti. Mesela Avengers'in fiyatı işte 600 yüz küsül liralara yükseldi. E, Need for Speed'in son oyununun fiyatı. 709 liraya yükseldi ki bunlar direkt normal sürümler. Bir de Hı -hı. bunların ne hani dijital premium direkt, falan filan var. Onlarda muhtemelen 1000 liralara falan uçmuştur. Yani dolayısıyla arkadaşlar her oyuna gelmedi bu zaman. Bunu da belirteyim sizlere. Bazı oyunların fiyatları zamlandı. Sanki burada hani yeni gelen oyunlar da yeni nesil oyunlar da bir 10 euro pahalı olacak ya hani Türkiye fiyatının da ufaktan mesajı verildi gibi hissettim ben. Vallahi hani artık oyun işi birazcık lüks olmaya başladı güzel birazcık ülkemde. Mı? Birazcık değil, bayağıcık. Ee, ben hani açıkçası fiyatların pahalı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bizim alım gücümüz düşük biraz <gülüyor> yani. Çünkü ya euro 10 lira olmuş şimdi. Evet. Ee, 70 euro'dan satılacak bu oyunlar. Ya yani euro 10 lira olmadı da olur muhtemelen? <gülüyor> yani 10 la euro'yu direkt çarpsan hani 70 euro çarpı 10 direkt 700, 700 lira, lira yapıyor zaten. Evet. Hani o yüzden ya bu oyunlar Türkiye'de pahalı falan demenin çok bir anlamı yok. Kalmadı işte. Bu. Yani... Bir de bu bak şunu söyleyeyim ben. Yani, son dönemde artık birçok cihaz içinde öyle oldu. Şimdi mesela Asus Rock test ettik biz. Geçtiğimiz günlerde yayınlandı bir dizüstü bilgisayar. Evet. 14 bin lira. Yani ve oyun bilgisayarı tamam çok güzel eyvallah. Ve hani sunduğu donanıma bakıyorum ben. Öyle hani üst düzeyin üst düzey falan değil. Bu ve ama o ürünün benzer özellikleri olan ürünleri zaten o fiyata satılıyor artık. Yani 14 bin lira bir oyun bilgisayarı için artık normal bir rakam haline geldi. Ya şimdi sadece oyun bilgisayarında değil ki mesela geçtiğimiz günlerde Realme'nin bir saatini inceldik. Yurt dışı fiyatına bakıyorsun 50 euro. Yani adam diyor ki işte bir Alman vatandaşı babası çocuğuna veriyor 50 euro'yu. Bizim 50 lira gibi. 50 birim üzerinden düşündü. Al oğlum diyor. Bu senin bugünkü okulaştı. Çocuk gibi lan Realme Watch alayım. 50 lirayı çıkartıp alabiliyor bunu. Önüzületmez zaten de hani varsayalım. Ama Türkiye'de 600 lira. Yani Hangi baba oğluna al oğlum bu senin bugünkü okula açsın diye 600 lira verir. Verirse zaten o adam gidip Realme Watch almaz muhtemelen. Apple Watch falan takıyordur. Evet. Hatta bu kaviherin özel şeyli, mücevherli saatlerinden satık takıyordur yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu hani fiyat olayları bizi de çok aşırı rahatsız ediyor. Özellikle teknoloji tarafında çok rahatsız ediyor. Baktığımız zaman tamam belki patates son fiyatları çok fazla artmıyor. Dolayısıyla hani böyle da art, arttı da hani yine de baktığın zaman o oranda artmadı. He, o oranda evet. artmadı. Şimdi 35 liraya yine karnında uyuyor insanların, baktığın zaman ama teknoloji böyle hobisi olan insanlar bu durumdan çok rahatsız. Adam bir tablet alacak en ucuzu 2 bin lira, bir telefonumu yenileyim diyor yeni çıkan telefonlara bir bakıyor üst segment 8 bin 9 bin, oyun bilgisayarı alayım diyor bir laptopa bakıyor 12 bin 13 bin, evet. yani absürt absürt rakamlar ve gelirler de bu seviyede iyileşmedi. Şimdi ee, önümüzdeki dönemde işte, Asgari ücretler yeni asgari ücret açıklanacak Şu anda 2300 yeni açıklananda Yani 3000 lira olmayacak mesela evet. ben öyle bir şey tahmin etmiyorum evet. Diyecek ki işte 2500-2600 Hayır olsa bile Osman onu kurtarmıyor ya, Kurtarmıyor yani olsa bile de kurtarmıyor da Sıkıntı şu mesela bizim Geçen ben Twitter'da paylaştım bunu ee, Renault test etmiştim 2 sene önce i̇ki sene önce Tam 2 sene önce Ağustos 2018'de test etmişim e Şu anda biz Ekim ayındayız Düşün 2020 Ekim'deyiz İki sene önce test ettiğim otomobil 130.000 liraydı. ZOE. Şu anda? Ee, şu anda 350.000 lira. 350.000 lira yani 3 katına neredeyse, neredeyse, neredeyse. çıkmış. Onu bırak üç. abi biz Nisan'da seninle beraber Xbox One S alınır mı videosu çektik. Mart ayında, Mart ayında. 1600 liraydı arkadaşlar dedik ki yani 1600 liraya alınır işte güzel fiyat. Şu anda o konsol 3500 3500'e. Lira. Yani arkadaşlar 2020'nin Mart'ında aynı 2020, senenin 2000, içinde yani 2-3 kat fiyat artıyor. Evet. Ya bu dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur herhalde hani Avrupa'da falan zaten yok senelerdir baktığın zaman adamlar ikinci nesilden beri yani PlayStation 2'den beri oyun fiyatlarını sabit tutuyorlardı 49-59 Euro bandında ha dediler ki bu sene yeni şimdi nesilde 10 Şimdi biraz işte Euro orada bile isyan çıktı bu daha arada. Daha zam Hani sadece. biz şimdi arkadaşlar bu yanlış anlaşılmasın bunu söylüyoruz ama mesela 79 Euro adam için de pahalı geliyor bu arada. Yani hani şu e e hesap da çok her zaman hani 79 birim diyoruz eyvallah ama o adamın da alım gücü düştüğü için işte pandemi şuydu buydu o bile pahalı gelebiliyor. Yani ben çünkü yurt dışındaki yazıları okuyorum vay ne yapıyorsunuz siz ya kafayı mı yediniz falan diyor adamlar. Yani o adama pahalı geliyorsa biz ölelim o zaman. hani Yani o adama pahalı geliyor ama o adam hani kendi şartlarını da düşünüyor. O adamlar için 10 euro'luk vizam bile uçuk bir şey. E tabii ben. ki. Çünkü Ama hiçbir şey oluyor bizham gelmiyor. Ya bizim bir de ben sana şunu söyleyeyim, benim samimim bu. Bir hocaya kadar uzatıldı diyorlar ya ver. O devam eder o iş. O bir kere daha uzatacaklar. Tabii tabii. Uzat bir daha. Sonra bir bakmışız ah daim mi olmuş? Evet evet. Çıkmamış tamam. hayatımız ona vergi. Depremler deprem e, de. E, vergi e, de e, ÖTV'de o zaman öyle oldu ya. Bir seferamazlı suan dediler. Hala ÖTV var. Bir de üzerine koydukça koydular. Vurdukça vurdular. Vurdukça vurdular. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o videoyu koyalım buraya. Bak <gülüyor> oğlum, O videoyu küçük bir kutuda koy. Vurdukça vurdum. Vurdukça vurdum. Vurdukça vurdum. Vurdum. Vurdum. Sinirlerim diyece gerildi. O anda vur da izlesin günlerim geldi. Şu anda artık ÖTV nerelere geldi kimse bilmiyor zaten takip evet, de etmiyor. etmiyoruz. Bazı üreticiler şey yazıyor, gerçi Apple mesela belirtiyor işte şu kadar <gülüyor> vergi ayırılmıştır. Ama tüm vergi onunla. yazıyor ama yani. O ya KDV de var. KDV'de. Sonuçta vergi abi. Sonuçta vergi. Yani senin bu para devlete ödediğim bir para. Mesela Hindistan'da çok böyle vergiler çok yüksek diye, abartılıyor diye şey yapıyorlar, şikayet ediyor orada akıllı telefonlar. Hani Türkiye'deki dolara çeviriyorsun ödediğimiz parayı daha böyle felaket bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Yani bu hafta da ne yazık ki düzgün yani zam olmamış bir haber vermek isterdik ya da gündemi zam eksenli değil de daha farklı şeylere de değerlendirmek isterdik ama ne yazık ki ayılık yani bu teknolojik cihazlara gelen bu aslında e, biz bu artış programda arkadaşlar yorluyor, başladığımız şu olacaktı. Müjde ek vergisi indirildi ama e, o, o şu anda devam ediyor. Evet. <gülüyor> Şu anda ne yazık ki ek gümrük vergisi uzatıldı. Oyun fiyatları yeni nesil oyun fiyatları az çok belli oldu. Uçuk fiyatlar... Konsollarda öyle uçuk olacak. Konsollarda aynı şekilde yine artış söz konusu. Telefonlar artık hiç girmiyoruz zaten. Eskiden biz 1500 lira altı telefonlar falan yapıyorduk ama muhtemelen artık <gülüyor> 1500 kalmadı. E, zor yani. Yapmamız çok zor olacak. Normal, ilk ben hatırlıyorum iPhone 6099 liraya şey çıkardığında, iPhone X çıkardığında dedi ki 6000 liraya telefon mu olur? Şimdi 15.000 liraya normal diyoruz. Şimdi 15.000 liraya normal diyoruz. Bir de 6.000 liraya bir telefon yani gayet uygun, uygun. fiyatlı. İşte hani... Samsung S20 fan Edition. 6.500 lira. uygun diyoruz yani. Hani. Gayet iyi falan yapıyoruz böyle <gülüyor> yani. Demek ki bizim psikolojimiz de, de alışıyor. Yavaş, yavaş alışıyor. alışıyor. Bir de sen dedin ya abi mesela Zoya'ya ben çok pahalı diyordum. Şimdi o fiyata sana Zoya verseler ya Hava ev da alıyorsun. <gülüyor> Anadolu'da falan ev alıyorsun şöyle 350 bin liraya. İstanbul'da öyle bulursun yani. Öyle Esen, Beylikdüzü yokta, falan. Beylikdüzü'nde, Çekmeköy'de falan 350 bin liraya ev var. bir artı alırsın yani. Yani bu fiyatlara da alışıyoruz. Asıl kötü olan da galiba alışıyor olmamız. Evet. Hani hiçbir şey artık absürt gelmemeye başladı. 600 liraya işte dışarıda milletin 50 birimini aldığını, biz 600 lira ooo çok iyi ya, ucuz fiyat falan diyoruz. Üzücü Hatta... ama. Yapacak Hatta öyle yok. eleştiriler de geliyor bazen videolara. İşte uygun fiyatlı diyoruz. O öyle uygun fiyat mı olur? Yani arkadaşlar artık uygun fiyat. Hani 300 lira e 500 lira e değil artık uygun fiyat. Yani, yani 600 lira uygun bir fiyat. Uygun yani fiyat şimdi olur. hani biz asla muhtemelen bir Almanya olamayacağız. 50 euroya burada yani 50 birim akıllı saat satamayacak kimse. Evet. Yani bu Ya vergiyi geçtim zaten. Sarası. Kurdan dolayı satamaz ki. Aynen öyle. Yani, yani fikirası... hiç adam kazanmasın diyelim. Hani hiç kazanmasa 5 liraya koyduğun zaman 9 bin 450 lira yani. Biz Fırat TL'den o zaman dersin, arkadaşlar, 600 lira değil. 60 lira, dışarıda tabii. 60 lira, 600 Senin maaşın da ama o zaman bir sıfır atılacak. <gülüyor> evet, bizden de bir sıfır at, İşte bizden sıfır atmadan oradan sıfır ee, atsak, mağazam olur ha, on numara olur vallahi. <gülüyor> evet arkadaşlar, bir Teknoloji Oku yorum programının daha sonuna geldik. Bu programda sizlere yine e, hüzünlü haberler vermek zorunda kaldık ama Güldük yapacak ama, bir şey yok. ama, gülerek değil. verelim dedik ki yani böyle... Çok gülülecek bir şey değil aslında. Sağlanacak halimize gülüyoruz evet. derler, öyle bir evet. şey oldu biraz. İnşallah düzelir durumumuz diyelim hafta görüşmek üzere hoşça kalın demeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın uyarımızı yapalım arkadaşlar haftaya görüşmek üzere hoşçakalın hoşça kalın